Sık gördüğümüz deformitelerden birisi de kulak memesi kalkıklığı. Kulak memesi kalkıklığı doğumda bazen belirgin olmayabiliyor. Ancak doğumdan sonra 7. 8. günde bebeğin kulaklarının havaya doğru yavaş yavaş kalktığını fark edebilirsiniz. Bu kulağın memesi ile ilgili değil aslında kulak memesinin yapışmış olduğu kıkırdakla ilgili bir sorundur. Kıkırdağın yanlış pozisyonlanmasından dolayı kulak memesi biraz havaya kalkmaya başlıyor. Kıkırdak ikinci ay civarı sertleşmeye başlıyor ve bu sertleşme ile kulak memesi daha da yukarıya kalkabiliyor. Bundan dolayı eğer bebeğinizde kulak memeleri normalden fazla bir şekilde yukarıya doğru kalkık ise erken dönemde kalıplama ile bunun düzeltilebileceğini bilmenizi istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim sevgilerimle.